Merhabalar, 27 Aralık 2 Ocak haftasına hoş geldiniz. Koca bir yılı geride bıraktık. Gerçekten oldukça ilginç, hızlı, kadersel süreçlerin yaşandığı bir yıl oldu. Bir yıl boyunca beni yalnız bırakmadığınız için hepinize çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bu yılın son haftası ve aynı zamanda yeni yılın ilk haftası. Yani. 2021'in son günleri ve 2022'nin ilk günlerini içeren bir haftadan bahsediyoruz. Oldukça önemli gökyüzü kombinasyonları var. Şimdi birazdan bunlardan bahsediyor olacağım. Zaten ara ara bahsetmiş olduğum genel gezegen etkileşimlerini diğer videolarla detaylı bir şekilde aktardım. Onlara da atıfta bulunacağız. Sonrasında da bakalım 12 Burcu neler bekliyor. Buna ilişkin yorumlarımı paylaşacağım. Öncelikle abone olan, yorum yapan, destekleyen bütün arkadaşlara çok teşekkür ediyorum. Henüz abone olmadıysanız, kanalıma abone olarak destek olursanız, zil tuşuna basarak bildirimleri açarsanız, yeni gelen videolardan haberdar olmuş olursunuz. Aynı zamanda beni de mutlu etmiş olursunuz arkadaşlar ve 2021'de neler yaşadınız, hayatınızda hangi kırılmalar, hangi dönüşümler, Olmaz dediğiniz hangi olurlar oldu yorumlarda paylaşırsanız çok mutlu olurum arkadaşlar. Şimdi bakalım bu hafta bizleri neler bekliyor. Öncelikle 28 Aralık tarihinde çok önemli bir etkileşim aslında yılın, yılın genel temasını gösteren bir etkileşimden bahsediyoruz. Nedir? Jüpiter'in burç değiştirmesi. Biliyorsunuz Aralık 2020 itibariyle Jüpiter kova burcuna geçiş yapmıştım. Ee, Jüpiter'in her yıl bir burç değiştirdiğini ve aslında yılın gelin genel temasının Jüpiter üzerinden e, konumlandığını söyleyebiliriz. Ee, Tabi Jüpiter kova burcundayken aynı zamanda Satürn'ü de misafir ettiğinden kova burcu. Bu etkiyi çok bariz bir şekilde hissedemedik. O şans, bereket ve bolluk enerjisini e, belki birçok harita sahibi. Hissedemedi veya yükselen kovalar hissedemedi. Çünkü bir taraftan e, ciddi bir satürn-uranüs karesi söz konusuydu. Ancak e, bu senenin en müjdeli haberi belki de Jüpiter'in balık burcuna geçişi. Bütün burçlar için şanslı bir etkiden bahsediyoruz. Çünkü Jüpiter balık burcunda yönetici konumda aynı zamanda 2022 senesinde muhteşem bir kavuşum gerçekleştirecekler. Ve şifa ilahi şifa, evrensel şifa ve evrensel iyileşme adına çok güzel etkileşimler olacak arkadaşlar. Diğer değişkenleri yok sayarsak. Bu konulara ilişkin zaten e, videolar çektim. Jüpiter'in balık burcu geçişine ilişkin de videolar paylaştım. E, bunları yukarıda kartlara bırakıyor olacağım. E, zaten kanalda gezinirseniz fark edeceksiniz gerçekten. E, Jüpiter'in balık burcu geçişinden çok ümitliyim. Ben e, diğer değişkenleri tabii ki yok sayarak konuşuyorum bu hafta itibariyle artık bu etkiyi hissedeceğiz özellikle güneşi yükseleni ayı veya herhangi bir kişisel gezegeni Jüpiter'in Pardon balık burcunun ilk derecelerinde bulunan kişiler hemen yıl başından itibaren o şanslı etkiyi hissediyor olacaklar Evet Jüpiter'in balık burcu geçişi özellikle Tabii ki bu hafta itibariyle hemen hissedilmeyecek olsa da hepimizin haritasında balık burcunun yönetmiş olduğu ev alanlarında bir bereket bir bolluk bir refah ve genişleme enerjisi getirecek ve bundan özellikle Toprak ve su grubu yoğunlu olan arkadaşların daha çok pozitif manada etkileneceği bir görünümden bahsediyoruz burada dediğim gibi haftalık yorumlarda çok uzatmaya gerek yok bu konulara ilişkin zaten videoları paylaştım arkadaşlar sizlerle Hatta belki yine paylaşırız bu konuya dair hemen Jüpiter'in Balık burcu transit öncesinde. Evet, 29 Aralık gününe geldiğimizde Merkür Venüs kavuşumu meydana gelecek. Biliyorsunuz, Venüs Oğlak burcunda uzun bir zamandır bulunmakta ve özellikle ilişkilere ciddi bir nizam, ciddi bir düzen ve aynı zamanda e, sorumluluk hissiyatı getirmeye başladı ve geçtiğimiz e, süreç itibariyle geçtiğimiz hafta itibariyle biliyorsunuz ki venüs retro hareketine başladı ve 29 aralık tarihinde merkür venüs kavuşacak retro venüs bu kavuşumla beraber özellikle aşkla alakalı bir takım haberler gündemler teklifler görüşmeler söz konusu olabilir özellikle biliyorsunuz e, venüs retro süreçlerinde ilişkiye dair geçmiş konuların tekrar masaya yatırıldığı Eski aşkların, eski ilişkilerin tekrar gündeme gelmeye başladığı bir süreç söz konusu. Ben Venus Retros'una o kadar katı yaklaşanlardan değilim arkadaşlar. Eğer geçmişte tamamlanmamış bir süreç varsa tamamlanmak üzere, konuşulmamış, halledilmemiş bir mesele varsa halledilmek üzere karşımıza çıkmasında hiçbir beis görmüyorum. Burada belki de bu ilişkiye tekrar fırsat vermek veya bu konuşmaya tekrar fırsat vermek adına gökyüzünün bize sağlamış olduğu ikinci bir şans olabilir. Ancak tabii ki sizler bireysel yaşantınızda bu değerlendirmeyi daha sağlıklı bir şekilde yapabilirsiniz bunun yanı sıra maddi konularla ilgili para piyasaları ile alakalı önemli haberler önemli gündemler yine sanki bu hafta itibariyle bizleri meşgul edecek gibi gözüküyor biliyorsunuz geçtiğimiz haftalardır <gülüyor> ekonomik anlamda çok dalgalı bir zeminde ilerliyoruz. Aslında 2022'nin sinyallerini bu ay itibariyle almaya başladık arkadaşlar. Bizler aylardır söylüyoruz 2022 gerçek manada ekonominin ön planda olduğu ve kaynaklarımıza sahip çıkmamızın gerekli olduğu bir sene olacak. Bazıları gerçekten ciddi şanslar elde ederken bazıları da e, bu alanda şanssız etkilere açık olacak. A, tabi burada bizim e, yapmamız gerekenler e, temkinli yaklaşmak ve kendi potansiyelimize göre ilerlemek olacaktır. Yani uçurumun artacağı bir yıldan bahsediyoruz 2022 için. Yine 29 Aralık tarihine geldiğimizde Mars, e, Saturn seksili var arkadaşlar. Mars yay burcunda. Satürn Kova burcundayken ikisinin arasında hoş bir kontak meydana gelecek. Bu özellikle önemli girişimlerimizi sağlam bir altyapıya e, bağlamak veya e, elil figürlerin desteğini arkamızda hissetmek, bir takım engellerimiz, blokajlarımız varsa hareket etmemizin önünde duran bunları kırmak, bunları aşmak, e, bunlarla alakalı problemleri çözmek adına fırsatlar sağlayacaktır bizlere. Evet. 30 Aralık tarihine geldiğimizde merkür plüto kavuşumu meydana geliyor yine Oğlak Burcu'nda, Oğlak Burcu tamalarının artık çok yoğun bir şekilde hissedildiği bir haftadan geçiyoruz. Merkür Plüto kavuşumu çok önemli konuşmaların, çok önemli görüşmelerin, önemli tekliflerin, önemli haberlerin meydana geleceği anlamına gelebilir arkadaşlar. Merkür Plüto kavuşumu ile beraber özellikle dilimizin kemiği olmayabilir. Çok sert, çok keskin cümleler sarf edebiliriz. Daha dikkatli olmakta fayda var. Ya hep ya hiç felsefesiyle hareket etmemiz mümkün. Ve olaylara daha resmi, daha ciddi ve soğuk yaklaşabiliriz. Bu kadar oğlak burcu teması hakimken özellikle gökyüzünde. O yüzden bu alanda daha esnek, daha yumuşak ve daha naif olabilmeyi sağlamak önemli olacaktır. Bununla beraber çok önemli anlaşmaların, sözleşmelerin ve gündemlerinde yine bu kavuşumla beraber bu hafta itibariyle bizi bulacağını söylesek çok dayanılmış olmayız arkadaşlar. Çok yoğun enerjilerden geçiyoruz biliyorsunuz. Venüs Retro'ya başladı. İkizler Burcu'nda önemli bir dolunay yaşadık ve hemen akabinde satürn Uranüs karesi tekrar kesinleşti. Ve bu haftada gündemimiz gördüğünüz gibi oldukça yoğun yani enerjilerin yoğun olduğu, gündemimizin hızlı değiştiği hayatımızla alakalı önemli dönüşümlerin yaşanmaya başladığı bir gündemden geçiyoruz. Zaten hepimiz şahit oluyoruz bunlara. 2 Ocak tarihine geldiğimizde Merkür artık Oğlak burcundaki transitini tamamlayıp Kova burcuna geçiyor. Ocak ayı itibariyle Merkür retrosunda da deneyimliyor olacağız. Merkür'ün Kova burcuna geçişinde biraz daha rahatlayacağımızı düşünüyorum. Özellikle Merkür oğlan o kasvetli enerjisinden, ciddi enerjisinden kurtulup biraz daha insan içine karışacağımız, biraz daha yeni fikirlere yeni bakış açılarına açık olacağımız bir süreç aslında yavaş yavaş Burcu döneminin başladığını da gösteren Şubat ayına hazırlık niteliğinde olan bir etmen olacak arkadaşlar. Merkür Kova burcundayken 11. ev konularında daha çok aktivitelerimiz olur. Nedir bunlar? Sosyal çevreler, arkadaşlıklar, toplumsal alanlardaki rolümüz, etkimiz. Bunun yanı sıra kariyerimizden kaynaklı gelirlerimiz ve elde etmiş olduğumuz değerler. Eşimizin, ailemizin akrabaları. Ee, bu süreçte gündem arz eder Merkür'ün kova burcu transiti ile beraber yine e, 2 Ocak tarihinde Oğlak burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Aslında artık bu oğlak enerjilerinin bir dışa vurumu şeklinde yorumlayabiliriz. Ve bu yeni ay ile beraber geleceğimize dair önemli gündemler söz konusu olacak arkadaşlar. Yeni ayın açılarından çok fazla bahsetmeyeceğim. Yeni aya dair ayrıca bir video çekmeyi planlıyorum. Biliyorsunuz yeni aylara, dolunaylara dair daha detaylı, daha kapsamlı videolar paylaşıyorum. O yüzden sadece bu hafta içerisinde böyle bir yeni ay enerjisinin hakim olduğunu bilmeniz Kafi benim adıma. Evet haftanın gündemi bu şekilde. Yeni yılı e, karşılarken ve e, eski yılı uğurlarken e, bir hafta geliyor ki oldukça radikal gündemlerin, radikal değişimlerin olduğu. Jüpiter'in burç değiştirdiği, tekrardan e, Merkür'ün ve Venüs'ün kavuşumda olduğu, bunun yanı sıra e, yine merkür kavuşumu kavuşumuyla beraber çok güçlü, öğretmenlerin olduğu bir hafta olacak arkadaşlar ee, Evet Venüs retrosu devam ediyor ancak e, hayatta devam ediyor Dolayısıyla e, özellikle e, Merkür Venüs kavuşumuyla beraber çözemediğimiz gündemleri yeniden çözmek ve yapılandırmak adına gelen fırsatları değerlendirmeliyiz hatırlatmasını da yaparak e, kapatmak istiyorum şimdi 12 Burcu neler bekliyor bunlardan bahsediyor olacağım dinlediğiniz için teşekkürler Ben hemen Koç burcuyla başlıyorum Merhaba sevgili koç burçları. Bu hafta Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir yıl boyunca içsel gücünüzü keşfedeceğiniz, içsel motivasyonunuzu yeniden hareketlendireceğiniz, bu yıl itibariyle gerçekleştiremedikleriniz adına ilahi sistemin yanınızda olduğunu hissedeceğiniz bir yılın başlangıcı bu hafta itibariyle kendisini gösteriyor. Tabii ki bu hafta hemen tesirini hissedemeyecek olsak da. Merkür-Venus kavuşumuyla beraber özellikle kariyer hayatınızla alakalı çözemediğiniz veya ertelediğiniz önemli bir konu, önemli bir gündemi tekrar karşınıza çıkabileceğini görüyoruz. Bunun yanı sıra aynı alanda yine Merkür-Pürüt'ü kavuşumuyla beraber kariyer hayatınız ve geleceğinize dair çok önemli anlaşmaların, çok önemli görüşmelerin sağlanacağı bir hafta gibi gözüküyor. Sevgili koç burçları, hafta sonunda ise yine 10. evinizde bir yeni ay meydana gelecek. Bu yeni ayda özellikle yeni bir işe girmek, ee, ebeveynleriniz, patronlarınız ve üstlerinizle olan ilişkilerinizi düzenlemek, toplumsal e, rolünüze dair yeni bir karar almak adına önemli bir fırsat oluşturacak gibi gözüküyor. Güzel, keyifli, sağlıklı bir hafta diliyorum sizlere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız da çok sevinirim arkadaşlar. kalın Merhaba sevgili boğa burçları. Bu hafta Jüpiter'in burç değiştirmesiyle beraber 2020'nin en şanslı burçlarından biri olmaya... E, aday e, olmaya başlıyorsunuz. Bu hafta itibariyle tabii ki hemen etkilerini hissetmeyecek olsak da Jüpiter önümüzdeki bir yıl boyunca sizi toplumsal alanlarda yükseltecek. E, hayallerinize, umutlarınıza, hedeflerinize ulaşmanızı sağlayacak ve ciddi paralar, büyük paralar kazanmanıza da yardımcı olacak. Zaten yıllık yorumlarda bahsettim. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle de ilgili videomda bahsetmiştim. Yine bahsedeceğim. Sürekli bahsedeceğim. Bu yılın en şanslarından birisi siz sevgili boğa burçları. Evet. <gülüyor> Bu haftaya gelecek olursak. Merkür-Venüs kavuşumu. merkür plüto kavuşumu. Oğlak burcunda 9. evinizde meydana geliyor. Bu etki özellikle... E, yeni bir yaşam yoluna doğru e, evrilen hayatınızla alakalı önemli bir kararı e, sembolize edebilir. Yeni bir insanla tanışabilirsiniz. Belki bir seyahat, bir taşınma, çevre değişikliği gibi gündemler, sosyal medya, basın, yayın, halkla ilişkiler, hukuksal gündemlerle alakalı önemli bir konu. Sanki karşınıza çıkıyor ancak bu karşınıza çıkan konu çok da e, yeni bir konu değil. Biraz tanıdık bir konu ve belki bu alanda yeni bir fırsat e, tekrar şekil değiştirerek karşınıza çıkıyor olur. Veya çözülmesi gereken bir problem artık tamamlanmak üzere karşınıza çıkıyor olabilir. Yine keza hafta sonu itibariyle Oğlak Burcu'nda bir yeni ay var. Yine 9. evimizde. Burada... Hayatınıza dair artık önemli bir karar alıyorsunuz sanki. Şubat ayı zaten sizin için oldukça önemli olacak. Yani artık ben bu yolda ilerlemek istiyorum. Artık ben bu kişilerle devam etmek istiyorum. Bu bakış açısıyla, bu inanç sistemiyle ilerlemek istiyorum dediğiniz bir konu var sanki. Ve bu yeni beraber de bu durum artık netliğe kavuşacak gibi gözüküyor sevgili burçları Güzel bir hafta diliyorum sizlere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili ikizler, burçları... Evet koca bir yılı geride bıraktık. Kuzey ay Emine Burcu'nuzda ağırladınız, misafir ettiniz. Bir buçuk yıl boyunca ve ciddi dönüşümlerden geçtiniz. Bunu zaten ne ben sorayım ne de siz söyleyin. Ama söylemek isterseniz yorumlarda paylaşabilirsiniz. Tabii ki keyifli okurum. Artık bu hafta itibariyle dengeler değişiyor. Gezegenlerin rolleri değişiyor. Sistemimiz değişmeye başlıyor. Sevgili ikizler, burçlarım. 28 Aralık'ta haftanın başlangıcında Jüpiter artık burç değiştiriyor ve Balık burcuna geçiyor. Jüpiter'in Balık burcu geçişi özellikle kariyer hayatınız, geleceğiniz, toplumsal alandaki statünüz ve rollerinizle alakalı, mesleki gündemlerinizle alakalı Ciddi bir şans vaat ediyor 2022 senesi boyunca siz sevgili ikizler burçlarına. Büyük kırılmalar yaşayacaksınız, büyük dönüşümler yaşayacaksınız. Kariyerinizle alakalı yıllardır yaşanan o belirsizlik artık sanki netliğe kavuşacak sevgili ikizler. Bu hafta aynı zamanda Oğlak Burcu'nda meydana gelen Merkür-Venüs kavuşumu, Merkür-Pürüto kavuşumu Oğlak Burcu temalarını vurguluyor. Bu alana bakacak olursak. 8. eviniz özellikle ortaklaşa paralar, ortaklaşa gelirler, giderler, borçlar, ee, krizler, dönüşüm alanlarınızla alakalı bir gündem var sanki derininizde kalan, içinizde ukde kalan bir konu tekrar gündeme geliyor. Belki de eski bir borç, eski bir konu, eski bir gündem karşınıza çıkıyor. Ama sizi biraz zorlayacak bir gündem olduğunu görürüm. Ancak dönüşüm de içten bu şekilde yavaş yavaş yapılanmaya başlayacak bu hafta itibariyle. Özellikle hafta sonunda 2 Ocak tarihinde meydana gelen yeni ile beraber bu alanda artık bir netliğe kavuşuyorsunuz. Yeni bir gündem karşınıza çıkıyor. Ancak biraz eskiyi de andıran bir gündeme benziyor. Bakalım neler olacak. Umarım keyifli bir hafta olur sizler için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yengeç burçları, koca bir yılı geride bıraktık. Şimdi ise koca bir yılı karşılıyoruz. Hep beraber bu hafta itibariyle 28 Aralık tarihinde Jüpiter burç değiştiriyor ve balık burcuna geçiyor. Siz de bu yılın en şanslarından birisiniz sevgili yengeç burçları. Geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca ciddi krizler, dönüşümler, zorlanmalar, kırılmalar yaşadınız, biliyoruz. Destek beklediğiniz yerlerden destekleri göremediniz ve bir şekilde... Ee, Yalnız hissettirdi sanki size 2021 senesi ama bu sene artık Jüpiter tarafından ciddi anlamda destekleniyor olacaksınız. Jüpiter'in 9. evine geçişi ve kendi yönetici evinde bulunuyor oluşu ciddi anlamda şans getirecek sizlere. Seyahat mi etmek istiyorsunuz? Dünyayı mı gezmek istiyorsunuz? Yurt dışına mı taşınmak istiyorsunuz? Davanızı mı kazanmak istiyorsunuz? Yeni insanlarla tanışmak mı istiyorsunuz? İkinci kez evlenmek, ikinci kez aşık olmak mı istiyorsunuz? Hayata yeniden bağlanmak mı istiyorsunuz? İnançlarınızı, yaşam felsefenizi değiştirmek mi istiyorsunuz? İşte hepsini Jüpiter bu sene size vaat ediyor olacak. Haftalık yorumlarda zaten buna çok fazla değinmek istemiyorum ama e, yıllık yorumlarda da bahsettim. Bunun yanı sıra Jüpiter e, geçişiyle alakalı videomda da değildim e, dileyenler o videoları dinleyebilirler tekrardan ve sürekli tekrarlamaya devam edeceğim Jüpiter'in bu geçişini 2022 itibariyle Çünkü ihtiyacımız olacak ne yazık ki Evet bu hafta aynı zamanda oğlak burcu temalarının hakimiyeti devam ediyor e, 29 Aralık tarihinde Merkür Venüs retro Venüs'ün Merkür kavuşacak. Akabinde 30 Aralık tarihinde Merkür Plüto kavuşacak ve son olarak da e, hafta sonu itibariyle yine Oğlak Burcu'nda bir yeni ay yaşayacağız. Bu ne demek oluyor? Demek ki ikili ilişkiler, evlilikler, ortaklıklar alanında yeni bir gündem var ama eskiye dahil yeni bir gündemden bahsediyoruz. Burada artık bir dönüşüm, bir kırılma, bir değişim yaşanmak durumunda gibi gözüküyor. İlişkileriniz boyut değiştirebilir, sürünceme de kalan ilişkiler bitebilir, yeni bir ilişkiye başlayabilirsiniz ancak bu oldukça köklü ve güçlü bir başlangıç olacak gibi gözüküyor. Partnerinizin hayatındaki değişimler sizin hayatınızda çok büyük rol oynamaya başlayabilir bu hafta itibariyle özellikle onunla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Sevgili Yengeç Burçları Keyifli bir hafta diliyorum sizlere dinlediğiniz için Teşekkürler abone olursanız çok mutlu olurum Hoşçakalın Merhaba sevgili Aslan Burçları Bu hafta Jüpiter Balık Burcu'na geçiyor Ve özellikle Ortaklaşa paralar, krizler, ameliyatlar, sırlar, dönüşümler alanında ciddi bir şans ve şifa getirecek sizlere uzun zamandır çözemediğiniz meselelere büyük bir ışık tutacak. Zaten yıllık yorumlarda bahsetmedim. Jüpiter'in geçişiyle ilgili videomda bahsettim. Dolayısıyla bu haftalık etkilerde buna çok fazla değinmek istemiyorum. Bu hafta aynı zamanda Oğlak Burcu temasını çok yoğun bir şekilde hissediyor olacağız. 29 Aralık tarihinde Merkür-Venüs kavuşuyor Oğlak Burcu'nda. Retro-Venüs biliyorsunuz ki. Akabinde 30 Aralık tarihinde merkür Plüto kavuşuyor yine Oğlak Burcu'nda. Ve son olarak da 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nda bir yeni ay deneyimliyor olacağız. Nedir bu 6. ev konuları? İş hayatınız, sağlığınız, gündelik rutinleriniz, her gün yapıp ettikleriniz... Evcil hayvanlarınız, beraber yaşadığınız insanlar ve bunlara ilişkin önemli gündemler. Bu hafta e, eski işiniz, eski pozisyonunuzla alakalı tekrar karşınıza fırsatlar çıkabilir. Birçoğunuz iş değiştirebilir, yeni bir anlaşma imzalayabilir, ekibini değiştirebilir veya mevcut iş yerindeki pozisyonunu değiştirebilir. Birçoğunuz diyete başlayabilir, spora başlayabilir, hayatına yeni rutinler ve alışkanlıklar kazandırmaya çalışabilir. Belki birçoğunuz sigara bırakacaksınız, alkolü bırakacaksınız. Bu tarz zararlı alışkanlıklardan kurtulmak adına da aslında bir fırsat karşınıza çıkacak gibi gözüküyor sevgili aslan burçlarım. Keyifli bir hafta diliyorum sizlere. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili Başak Burçları bu hafta 28 Aralık tarihinde Jüpiter Balık Burcu'na geçiyor. Siz de yılın en şanslılarından olmaya adaysınız zaten yıllık yorumlarda bahsettim. Akabinde Jüpiter'in Balık Burcu geçişiyle ilgili videolarımda da bahsediyorum ve bahsetmeye devam edeceğim Jüpiter. Çünkü 7. evinize giriyor sevgili Başak Burçları. Özellikle ikili ilişkiler, ortaklıklar, evlilikler ve karşınıza çıkan insanlar açısından oldukça şanslı olacağınız bir Yıl sizi bekliyor. Bu hafta itibariyle artık bu sürecin startını vermiş oluyoruz. Bu haftaya gelecek olursak bu hafta Oğlak Burcu temalarının çok yoğun olduğunu söyleyebilirim. 29 Aralık tarihinde Merkür-Venüs kavuşuyor Oğlak Burcu'nda tabi Retro-Venüs'ten bahsediyoruz. Akabinde 30 Aralık tarihinde merkür Plüto kavuşuyor olacak yine Oğlak Burcu'nda ve hafta sonu itibariyle 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Demek ki Oğlak Burcu temalarında bu hafta itibariyle her ne kadar eski yanım satan bir gündem olsa da bir yenilik söz konusu, uğraşmamız gereken bir durum var, yeni bir karar var, yeni bir adım var, yeni bir gündem var. Nedir Oğlak Burcu? Beşinci ev sizin haritanız için aşk hayatınız, sizi heyecanlandıran konular, riskler, yatırımlar, e, hobileriniz bu alanlarla ilgili yeni bir gündem var. Belki birçoğunuz yeni bir aşk hayalken açacaksınız. Belki birçoğunuz yeni bir risk alacak ve yeni bir macera yol alacak. Belki birçoğunuz çocuk sahibi olacak. Belki yatırımlarınızdan kazanç sağlayacaksınız ve küçük şanslar elde edeceksiniz sevgili. Başak Burçları umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız da çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili terazi burçları bu hafta 28 Aralık tarihi itibariyle Jüpiter balık burcuna geçiyor. Jüpiter'in balık burcu geçişi aslında bütün burçlara büyük faydalar sağlıyor olacak. Sizin açınızdan baktığımız zaman 6. ev konularında iş hayatınız, sağlığınız, beraber çalıştığınız insanlar ee ve Gündelik rutinlerinizi çözebilme becerinizle alakalı güzel gelişmeler olacak gibi gözüküyor. Zaten yıllık yorumlarda bahsettim. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle ilgili çekmiş olduğum videoda bahsettim. Dileyenler o videoları da dinleyebilirler. Ancak bu hafta itibariyle bu durumun startını vermeye başlıyoruz. Bunun haberini vermek istedim ama hemen bu hafta içerisinde tabii ki etkilerini hissedemeyebiliriz ki muhtemelen hissetmeyeceğiz. Ancak bu haftaya gelecek olursak 29 Aralık tarihinde Merkür ve Retro Venüs kavuşuyor. Akabinde 30 Aralık tarihinde merkür Plüto ile kavuşuyor. Ve son olarak da hafta sonu itibariyle Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Bütün bunların Oğlak Burcu'nda olduğunu değerlendirecek olursak 4. ev konularıyla alakalı önemli bir gündemin söz konusu olduğunu söyleyebiliriz. Demek ki aile hayatınızla alakalı bir gündeminiz var sevgili telazi burçları. E, ailede çözülmesi gereken bir sorun varsa bunu çözebilirsiniz. Birçoğunuz belki evlilik hayatıyla alakalı önemli kararlar alabilir. Ebeveynleriyle alakalı gündemlerle uğraşmak durumunda kalabilir. Bunun yanı sıra ev almak, ev satmak, ev taşımak gibi... Konumlar, e, gündemler karşınıza çıkacak gibi gözüküyor. Ve hafta sonu itibariyle bu konuda artık bir karar alacak gibisiniz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkürler. Abone olursanız da çok mutlu olurum arkadaşlar. Hoşçakalın. Merhaba sevgili akrep borçları. Bu hafta Jüpiter Burç değiştiriyor ve Balık Burcu'na geçiyor. Siz de bu yılın en şanslılarından birisiniz sevgili akrep burçları. Özellikle yıllık yorumlarda zaten buna değindim. Jüpiter'in geçişiyle ilgili videolarımda değindim. Dileyenler dinlemedilerse onları da dinleyebilirler. Oynatma listelerinden yıllık yorumlarınıza ulaşabilirsiniz. Bu hafta itibariyle bu konunun startını veriyoruz ancak hemen tabii ki etkilerini bu hafta hissedeceğimizi söylemiyorum ama yine de Jüpiter'in özellikle 5. hıza geçmesiyle beraber şansın sizinle beraber olacağını söyleyebilirim sevgili akrep burçları aşk hayatınızda. Yatırımlarınızda risk aldığınız konularda ciddi şanslar ciddi menfaatler elde edeceksiniz uzun zamandır çocuk sahibi olmak isteyen akrep burçları kim bilir belki bu sene çocuk sahibi olacaklar diye müjdeyi de vermiş olalım bu haftanın yorumunda. Ancak bu hafta bizim ilgilenmemiz gereken konu daha çok Oğlak Burcu temaları. Çünkü 29 Aralık tarihinde Merkür Venüs kavuşuyor. Akabinde 30 Aralık tarihinde Merkür Plüto kavuşuyor. Ve hafta sonu itibariyle 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nda bir reynay meydana geliyor. Bunların hepsi 3. evinizde oluyor sevgili Akrep Burçları. Çok önemli bir haber, çok önemli bir gündem. Kardeşleriniz, yakınçalarınızla alakalı bir durum ortaya çıkıyor olabilir. E, bu süreç itibariyle bir anlaşma, bir sözleşme yakınlarınızla geçirdiğiniz zaman belki kardeşlerinizle tekrar buluşmak, sohbet etmek gibi gündemlerde olabilir. Eski bir anlaşmanın yeniden karşınıza çıkması olabilir. Ama köklü ve dönüşüm içeren bir konu olacağını söyleyebilirim. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili yay burçları bu hafta Jüpiter burç değiştiriyor sizin yönetici gezegeniniz ve balık burcuna geçiyor. E, bütün burçlar için oldukça şifalı bir etkileşimden bahsediyoruz. Zaten yıllık yorumlarda değinmiştim. Jüpiter'in balık burcu geçişiyle ilgili çekmiş olduğum videoda da bahsettiğim üzere e, bu senin gündemi gerçekten Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber biraz daha şifalanıyor ve iyileşiyor. E, siz bu etkiyi dördüncelinizde yaşayacaksınız. Eyviva! Hane yaşantınız belki ev almak gibi hayalleriniz varsa bu konularda ciddi şanslar olabilir. Haneye yeni bir insan katılabilir ancak bu hafta itibariyle tabii ki hemen bunların etkisini hissetmeyeceğiz arkadaşlar. Bu haftanın gündemi daha çok Oğlak Burcu temaları üzerine yoğunlaşıyor. Özellikle 29 Aralık tarihinde Merkür ve Retro Venüs Oğlak Burcu'nda kavuşacak. Akabinde 30 Aralık tarihinde Merkür ve Plüto kavuşuyor ve hafta sonunda 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Gördüğünüz gibi hep Oğlak Burcu temalarının hakim olduğu bir haftadan bahsediyoruz. Bu da sizin parasal gündemleriniz, kaynaklarınız, gelirleriniz, harcamalarınız alanında önemli bir konu, önemli bir gündem olduğunu gösteriyor. Belki yeni bir gelir kapısı elde edebilirsiniz. Belki sizin için çok önemli bir harcama yapabilirsiniz sevgili yay burçları. Bunun yanı sıra baktığımız zaman parasal alanda artık bir dönüşüm sağlamanız gerektiğini, önemli kararlar almanız gerektiğini fark edebilirsiniz. Ve bu alanda sanki bir yenilikte sizi bekliyor olacak gibi gözüküyor. Bu hafta itibariyle yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. Umarım keyifli bir hafta olur sizin adınıza. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili oğlak burçları, Jüpiter'in balık burcu geçişiyle beraber önümüzdeki bir yıl boyunca güzel bir çevre, güzel haberler ve güzel gelişmelerle karşı karşıya kalacağınızı söyleyebilirim. Bu yılın şanslarından birisi de sizsene Zaten yıllık yorumlarda değinmiştim bu duruma. 2020'den beri gerçekten çok zorlayıcı süreçlerden geçtiniz ve aynı zamanda Jüpiter'in balık burcu geçişine ilişkin. Bir videoda paylaşmıştım. Eğer dinlemediyseniz mutlaka dinlemenizi tavsiye ediyorum. Bu hafta 28 Aralık tarihi itibariyle Jüpiter artık ikinci elinizden çıkıp üçüncü elinize yerleşiyor. Bu da çok güzel haberlerin bir yıl boyunca sizi beklediğini gösteriyor sevgili oğlak burçları. Ancak bu haftanın gündemi daha çok burcunuzdaki etkileşimlerle ilerleyecek. 29 Aralık tarihinde Merkür-Venüs kavuşumu yaşanıyor. Biliyorsunuz Venüs e, burcunuzda retro harekete başlamıştı ve Merkür'ün de burcunuzda ilerlemesiyle beraber e, birinci ev konularında yani kendinizle alakalı önemli kararlar aldığınız bir hafta olacak. Özellikle geçmişten beri düşündüğünüz değerlendirdiğiniz bir konunun tekrar gündeme gelmesi söz konusu olabilir. 30 Aralık tarihinde Merkür-Plüto kavuşumu söz konusu yine birinci evinizde. Kendinizle alakalı güçlü bir karar aldığınızı görüyoruz sevgili oğlak burçları. Burada belki uzun zamandır ertelediğiniz, ötelediğiniz bir değişimi bir gündemi hayata geçirebilirsiniz. Hafta sonunda 2 Ocak tarihinde oğlak burcunda bir yeni ay meydana gelecek. Ve hafta başında almaya başladığınız kararlar artık hafta sonu itibariyle uygular vaziyete geleceksiniz. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın. Merhaba sevgili kova burçları bu hafta 28 Aralık tarihi itibariyle Jüpiter Balık Burcu'na geçiyor. Burcunuzdan artık Jüpiter'i uğurlayacaksınız ancak Jüpiter Balık Burcu'nda bütün burçlara daha etkili bir yolla gelecek. Jüpiter'in ikinci enize yerleşmesiyle beraber önümüzdeki bir yıl boyunca kazançlarınızın ciddi anlamda arttığı, Kendinize verdiğiniz değerin ve anlamın Çok daha farklı bir boyuta geldiğini Hissediyor olacaksınız zaten yıllık yorumlarda ve Jüpiter'in balık burcu geçişine ilişkin çekmiş olduğum videoda bahsetmiştim Ancak bu haftanın gündemi daha çok oğlak burcu üzerinden ilerliyor 29 Aralık tarihinde Merkür-Venüs kavuşumu meydana gelecek Biliyorsunuz Venüs oğlak burcunda retro harekete başlamıştı Ve akabinde 30 Aralık tarihinde Merkür-Plüto kavuşu yine oğlak burcunda ve hafta sonu itibariyle ise 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana gelecek. Gördüğünüz gibi daha çok Oğlak Burcu temalarının ön planda olduğu yani 12. ev konularının gündeminizde olduğu bir hafta olacak sevgili kova burçları. Bu süreçte özellikle Retro Venüs'ten ötürü eski bir aşkın kapınızı çalması söz konusu olabilir. Geçmişteki kayıplarınız, geçmişteki yaralarınız tekrar gündeme gelebilir. Bunlarla alakalı ciddi bir muhasebe sürecinden geçeceksiniz ve geçmişten birilerinden haber gelmesi veya rüyalarınızın, karşılaşmalarınızın size geçmişi hatırlatması söz konusu olabilir. Bu yaşadığınız olay her neyse sizde büyük bir yankı uyandıracak gibi gözüküyor ve bu alanda artık yeni bir gündem, yeni bir karar söz konusu olacak gibi sevgili kova burçlar. ve Belki de eski bir aşkın yeniden canlanması da söz konusu olabilir veya eskiden kalan maddi kayıplarınızı yeniden telafi etmek adına karşınıza bir takım fırsatlar çıkabilir. Umarım güzel bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için teşekkürler. Abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Merhaba sevgili balık burçları. Bu hafta Jüpiter burcunuza yerleşiyor. Yılın en şanslı ikinci burcu da siz olacaksınız. Hatta ilk burcu da sayılabilir ancak... Boğa burcunda kuzey ay düğümlü bulunmasına ötürü boğa burçlarını en şanslı burç olarak ilan ediyorum. Şimdi bu hafta itibariyle Jüpiter'in burcunuza geçmesiyle beraber 2022 senesinde hemen hemen her alanda şansı arkanızda hissedeceksiniz. Hayallerinizi kendi hayatınıza çekme potansiyelinizin oldukça yükseleceğini görüyoruz. Bu haftadan itibaren aslında enerjilerimiz değişmeye başlıyor ve Biraz daha sizi e, aksiyon halinde görmeye başlayacağız sevgili balık burçlarım. Ancak bu hafta e, gündemimiz daha çok Oğlak Burcu temaları üzerinden ilerleyecek. 29 Aralık tarihinde Merkür-Venüs kavuşuyor Oğlak Burcu'nda sizin 11. evinizde. Akabinde 30 Aralık tarihinde Merkür-Plüto ile kavuşacak. Ve hafta sonu 2 Ocak tarihinde Oğlak Burcu'nda bir yeni ay meydana geliyor. Bunların hepsi 11. ev temalarını tetikleyecek bu hafta itibariyle. Bu da özellikle sosyal çevreniz, arkadaşlıklarınız, dostlarınız, kalabalıklar kalabalıklar içerisindeki duruşunuzla alakalı gündemleri tetikleyecek gibi gözüküyor. Ancak biliyorsunuz retro venüs söz konusu. Burada eski bir arkadaşla alakalı gündemler tekrardan tezahür edebilir. 11. ev aynı zamanda... Bizim kariyer gelirlerimizi, hedeflerimizi, umutlarımızı sembolize eder. Eski bir hayalin tekrar karşınıza çıkması ve değerlendirilmek üzere artık yeni bir karar alınması gibi gündemler söz konusu olabileceği gibi kariyerinizde yükselmek, kariyer gelirlerinizde artış, büyük kazançlar adına, büyük umutlar adına size ilham verecek yeni bir gündemin ortaya çıkması söz konusu olabilir. Yani güzel gelişmeler olacak gibi bu hafta itibariyle hayatınızın pozitif bir yöne doğru ilerlediğini hissedebilirsiniz. Zaten Jüpiter Burcu'nuzla geçtikten sonra size. Havada karada ölüm yok sevgili balık burçları. Umarım keyifli bir hafta olur sizin için. Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar haftanın gündemi bu şekildeydi. Bu aralar ciddi anlamda yoğun enerjilerden geçiyoruz. Ben de elimden geldiğince sürekli olarak hatırlatma videoları çekmeye gayret gösteriyorum. Bu hafta Oğlak Burcu'ndaki yeni ay adanede bir video gelecek. Şimdiden hepinize mutlu yıllar, mutlu seneler diliyorum. Umarım 2021'de yaşadığınız sıkıntılar 2022 senesinde çözülür ve 2021'de kurduğunuz hayaller 2022 senesinde gerçek olur. Kanalıma abone olursanız videoyu beğenirseniz ve 2021'de yaşadıklarınızı yorumlarda paylaşırsanız çok sevinirim. 2021'de yaşadıklarını paylaşan arkadaşlar arasından bir tane yorum seçeceğim ve ona tek soru analizi hediye etmeyi planlıyorum. Şu an bu şekilde içimden böyle bir yeni yıl hediyesi vermek geldi ancak herhangi bir şartım yok sadece en içten en samimi en çok bana dokunan yoruma böyle bir armağan vermek istiyorum o yüzden lütfen 2021'de yaşadıklarınızı ve aynı zamanda 2022'den beklentilerinizi ve hayallerinizi lütfen yorumlarda paylaşın orada buluşalım danışmanlık için ve bana ulaşmak için instagram opikusal söylece hesabı veya evrenselkadimbirge adresini kullanabilirsiniz Hepinize mutlu haftalar, mutlu seneler, hoşça kalın.